Nedir bunlar? Evet. Öncelikle hangi hastalarımız inme riskiyle karşı karşıya kalabilir? Bunları bir kere değerlendirmemiz lazım. Genel başlıklarıyla anlatmak gerekirse, yüksek tansiyon hastaları bir inme adayıdır. Elbette iyi tedavi edilen, iyi takip edilen, iyi kontrol altına alınmış bir hipertansiyon hastasının inme geçirme olasılığı düşüktür. Bu bilinen bir gerçek ama kontrolsüz hipertansiyon hastalarının önemli bir kısmının inme adayı olduğunu biliyoruz. Bir başka başlık ritim bozuklukları özellikle atrial fibrilasyon ve atrial flutter dediğimiz ritim bozuklukları kalbin belli bir bölgesinde dolaşımın yetersiz olması neticesinde bir pıhtının oluşması ve bu pıhtının çeşitli durumlarda yerinden oynayarak beyne atması neticesinde Görülen bir inme türüne neden olur. Ne yazık ki atrial fibrilasyon özellikle e, yaş ilerledikçe e, kalp hastalığı, temelde bir kalp hastalığı olsun veya olmasın. E, atrial fibrilasyon ve flater 60'lı yaşlardan sonra e, sıklığı oldukça artan bir e, ritim bozukluğu e, çeşidi. Ve genellikle e, belli yaştan sonra şikayetler e, çok e, silik hale geldiği için hastalarımız atrial fibrilasyon tanısı alamayabiliyor. Hekime başvurmadığı takdirde. E, oysa tanısını koymak son derece kolay. Bir EKG çekilmesi e, atrial fibrilasyon koymamız, tanısı koymamız için yeterli. Bu hastaların e, tespiti halinde e, özellikle e, belli risk faktörlerde taşıyorsa aşağı yukarı tamamına yakınla biz e, özel sulandırıcılar başlıyoruz ve kalpte o pıhtının oluşmasını baştan engelleyerek inmeden korunmalarını sağlıyoruz. Bu aslında bizim toplum sağlığı açısından inmeye yönelik vurabileceğimiz en büyük darbe atrial fibrasyonun tanı ve tedavisini yerinde yapmak şeklinde olur. Çünkü sıklık olarak da yoğun gördüğümüz bir tür. Dahası atrial fibrasyon veya flutter'dan kaynaklanan pıhtının büyüklüğü diğer e, sebeplere nazaran daha büyük olduğu için geçirilen inme de son derece ağır oluyor. Dolayısıyla e, hem e, sık görülmesi hem de çok daha ağır bir inme türüne sebep olması nedeniyle atrial fibrilasyonun tanısının ve tedavisinin zamanında yapılması çok önemli. Bu elbette iskemik inme nedeni Hı. olarak söylüyoruz. Bir başka kalp damar e, hastalıklarının, olarak saymak gerekirse bir başka inme nedeni geçirilmiş kalp krizleri. Geçirilmiş kalp krizi inmeye nasıl sebep olur? Genellikle kalp krizi geçiren bölge incelir ve bir miktar balonlaşır. Tabi burada şunu vurgulamak lazım. Bu hastaların sayısı bundan 30 yıl öncesine göre oldukça azaldı. Kalp krizi geçiren bir hastanın kalbinde bir balonlaşma olma olasılığı bundan 20-30 sene önceye göre bugün daha düşük. Neden? Çünkü bu hastalar e, erken tanıyla hızlı bir şekilde anjiyografi laboratuvarına ulaştırılıyor. Hızlı bir şekilde damarlar açılıyor. Ve kalbi besleyen o bölge e, kalbin e, ilgili damarını beslediği o bölgenin tamamının ölmesine izin vermiyoruz. E, büyük oranda bu konuda başarılıyız. Evet belli bir e, miktar hasar oluyor kalpte ama balonlaşma daha az görülüyor. Balonlaşma e, daha çok tedaviye çok geç e, ulaşan hastalarımızda ne yazık ki oluyor. İhmal edilmiş hastalarda oluyor. E, o balonlaşmanın neticesinde balonlaşan bölgede kan dolaşımı zayıf olduğu için e, orada da bir şekilde pıhtı oluşuyor ve bu pıhtının yerinden oynaması ve e, beyni atması neticesinde ilgili damar tıkandığı için e, yine iskemik inmeye neden oluyor. Bir başka inme sebebi e, bizim damar sistemimiz tabii bir bütün biz kalp doktorları olarak kardiyologlar olarak hastalarımızın kalp damarlarını tedavi ediyoruz. Ama e, biliyoruz ki atar damar sistemi e, genel olarak e, birlikte hastalanır. Nasıl bir insanın e, kalp damarında problem oluyorsa damar sertliği diye bilinen halk arasında ateroskleroz dediğimiz hastalık kalp damarlarında mevcut ise şayet aynı şekilde beynimizi besleyen damarlarda da olma ihtimali yüksektir. Bacak damarlarımızı besleyen de daha doğrusu bacaklarımızı besleyen damarlarımızda oluşma ihtimali de mevcuttur. Diğer bütün uzuvlarımızı besleyen atar damar sisteminde bu hastalığın olma ihtimali mevcuttur. Evet de bacak damarlarıyla ilgili bir durum inmeye neden olmaz. Bunu biliyoruz ama şah damarlarımız da yine aynı arter sisteminin, aynı damar sisteminin bir parçasıdır. Orada oluşan plaklar, daralmalar Yine e, orada bir pıhtının oluşmasına ve bu pıhtının beyni atması neticesinde bir e, inmeye e, neden olabilir. Bunlar elbette e, bir pıhtı atması mevcutsa bu inme türü her halükarda iskemik inme olarak adlandırılır. İskemik inmenin sebepleri olarak e, bunları temel olarak sayabiliriz. <gülüyor> e, hemorajik inme için konuşacak olursak da e, demin söylediğim... E, İhmal edilmiş bir yüksek tansiyon hastası, ee, bir de e, atrial fibrilasyon olsun, metal kapak takılmış kalp hastaları olsun, bu hastalarımıza biz pıhtı e, oluşmaması için kanslandırıcı veriyoruz. Bu ilaçlar e, kontrollü kullanılması gereken, yakın takip altında kullanılması gereken özel ilaçlar. Şayet bu ilaçlarda bir bilinçsiz kullanım söz konusu olursa, doz yüksek gelirse, Belli aralıklarla kontroller ihmal edilirse bizim inmeden korumak için verdiğimiz bu ilaçlar inmeye neden olabilir. Farklı bir rahatsızlığa evet. da sebebiyet de verebilir evet. değil mi? Biz iskemik inmeden korunmak için bu ilaçlar veriyoruz ama yüksek doz olması durumunda ya da dediğim gibi uygunsuz kullanım durumunda bu hastalar hemorajik inmeyle karşı karşıya kalabilir. Onun için tabi bilinçli ve dikkatli kullanması gereken bir ilaç grubu bu bahsettiğimiz kansulandırıcılar.